İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütlerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi karşımda Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu var. Merhaba Ayfer Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyiyim. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ben e, derneği tanıtalım istiyorum ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Ayferi Tuğcu kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. E, Ayferet Hucu, yenilikçi, topluma değer katmaya çalışan, bir üst düzey yönetici, sosyal girişimci, akademisyendir. Söylediğiniz üzere, Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, uslanmaz bir iyimserim. E, gönüllülük, yaşam tarzı haline gelmiş. E, çalışmalarını bu şekilde yürüten e, bir yönetici, bir gönüllü, e, bir fark yaratmaya çalışan emekçi de diyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, organize sanayi bölgesinde, Tarım ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin RG ve Akademi Yöneticiliğini de yapmaktayım. Ee, çalışmalarım bu bağlamda devam etmekte. Çok güzel, çok önemli çalışmalar. Peki, Girişimci tamam. İş Kadınları Derneği'ne gelirse sıra. Bu derneği evet. ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve neden böyle bir dernek kuruldu? Amacı nedir derneğin? Bahsedebilir misiniz? Elbette. E, Girişimci İş Kadınları Derneği 2006 yılında kadının iş dünyasında ve sosyal yaşamdaki yeri ile ilgili geleceğini önemseyen bir grup iş kadını tarafından kuruldu. E, Gişkat e, yenilikçiliğin altını çizerek özellikle belirtmek istiyorum. Gişkat yenilikçi, özgüveni yüksek iş dünyasında etkin, kadın gönüllüsüyle hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. E, aynı zamanda ülke ekonomisine ve sosyal hayatına değer katan, istihdam sağlayan işverenler ve yöneticiler tarafından oluşmaktadır. 85 biyesi bulunmaktadır. E, birkaç örnek vereceğim müsaadenizle. E, i̇ş kadınları olarak biz, e, lojistik, otomotiv, inşaat, turizm, gıda, tekstil, tarım, mobilya, kırsalda hayvancılık, matbaa, tasarım, dış ticaret, sigorta, imalat ve sanayi gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekle birlikte doktor, eczacı, avukat, akademisyen, psikolog, profesyonel fotoğrafçı, iş güvenliği uzmanları, mali müşavirler ve gayrimenkul danışmanları gibi Meslek ünvanlı gönüllüsü ile de çalışmalarını yürütmektedir. Hemen hemen bütün iş kollarını saygın. Kesinlikle. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. <gülüyor> Sanıyorum, evet şehirde ve bölgede bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Sistemin ve bölgenin ihtiyacı olan her meslek grubundan kadın arkadaşımızın olması, beyin fırtınası yapmada, çalışmalarımızın üzerinde durmada daha etkin, ee, ve farklı fikirlerin e, e, daha da güzel, daha da başarılı, daha etkin fikirlere doğru yol almasını sağlıyor. O nedenle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel. Peki, Gişkat'ın şu anda gündeminde e, hangi çalışmalar, hangi projeler var? Öne çıkan projeleriniz neler? E, biraz bize anlatır mısınız neler Gişkat ee, olarak? Elbette, elbette. E, Söylediğim gibi amacımız geleceği şekillendirecek koşulların şimdiden oluşması konusunda farkındalık yaratmak. Bu bizim önceliğimiz. Günümüzün ekonomik dönüşüm sürecinde de insanlar bir yandan değer yaratma peşindeler, bir yandan da geleceği yakalama arzusundalar. Biz de bunları dikkate alarak genç kadınların daha etkin çalışma koşullarını, sahip olabilmeleri ve geleceğe yakından yakından yakalayabilmeleri için destek sunacağımız bazı çalışmalarımız var Bence yeni dünya düzeninde şu anda önem arz eden konulardan bir tanesi tarım ve gıdada inovasyon ve dijital dönüşüme destek sunacak bir Startup yarışması oldu. 18 ve 35 yaş arasında genç kadınların içerisinde dahil olduğu bir sürece girdik. Bir startup yarışması platformu düzenledik. Bu yarışma ile birlikte ilk aşamasında pandemi döneminden önce geçirdiğimiz yarışmada 12 kadın arkadaşımız, genç kadın arkadaşımız bu konularla ilgili olaraktan finale kaldılar. Final süresine de hazırlık aşamasını pandemi döneminde Yine dijital ortamları kullanarak yaptık. Çok anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gıda ve bu kadar önemliyken, güvenliği bu kadar önemliyken biz de genç kadınların e, dijital ortamda ve ino inovatif, yenilikçi fikirleriyle var olmalarını çok önemsiyoruz. Bunları da sahaya taşımak istedik. Bölgede bir markalaşma yaratmak lazım. Doğrusunu isterseniz bu e, yarışma e, duyurulduğu sürede ee, yarı finale katılma hakkı kazananlar İzmir, Antakya'dan, Ankara'dan, e, Adana'dan. Adana'yı zaten Çukuroğlu bölgesi olarak biz kendi içimizde değerlendiriyoruz. Oldukça çok katılımcı da e, oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Demek ki bölgenin dışına taşan bir çalışmaya da önderlik etmiş bulunduk. Ee, diğer bir çalışma... E, yani ona da geçiyorum fazla e, vakit almadan. Bunlar bizim çocuklarımız gibi. Ben bu konularda konuşmaya başladım da, hiç bitmiyor. O yüzden olabildiğince kısa nasıl özetlerim diye gayret ediyorum. E, diğer konu ise e, yine gençlerle ilgili 20-28 yaş arasında ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu veya e, okuyan öğrencilerinin içlerinde bulunduğu bir genç kişikat ekibi kurdu. Yönetim Kurulu kararıyla böyle bir ekip oluşturduk. Burada neyi yapmayı hedefliyoruz? Burada bu genç arkadaşlarımıza, bu genç kadın beyinlerin e, toplumda varoluş süreçlerine destek sormak istiyoruz. Onlara yetkinlik kazandıracak bazı eğitimler veriyoruz. Mentörleri oluyor kendilerine. Hatta bir mentor toplantısı da yaptılar. E, toplumsal cinsiyet dili oluşturmak, iş kimliği oluşturmak, kendilerini doğru ifade etmek, farkındalık yaratmak, STK bilinci oluşturmak, Topluma değer katabilecek e, vizyonlar çalışmaların içerisine yer almalarını sağlamak ve bizimle birlikte e, kamudan ve özel sektörde temsil kabiliyetlerinde eşlik etmelerini sağlamak yani bugünden yarınlara düşlediğimiz kadınların şimdiden yollarını açmak gibi bir hedefimiz oluştu çok da kıymetli çalışmalar yapıyoruz İçerisinde psikoloji bölümünden tutun kamu yönetimine Bankacılık ve finansdan tutun bilgisayar mühendisliğine, inşaat mühendisliğine, çocuk gelişimine kadar o, e, o kadar farklı konularda e, bölümde okuyanlar var ki bu renklilik ve bu gençlerin bir arada olmaları farklı üniversitelerden e, çok kıymetli bir sonuç doğurdu ve tersine mentorluk sistemiyle onları da sistemde bu kuşağa kendi bilgileriyle donatabilmeleri için fırsat verme şansını da yakalamalarını sağlıyoruz. Benim için şu sıralar en çok önem arz eden e, konulardan iki tanesi. ve Bunun yanı sıra e, dijital ortamda hiç durmuyoruz. Instagram'da Zoom kanalıyla çevrimiçi içi devam ediyoruz. Bilgilendirme, sağlık konusunda, beslenme konusunda, teknoloji konusunda, Kobi'lere destek konusunda sürecimiz hızlıca gönüllülük konusunda sürekli e, içi çalışmalarımızda da üyelerimizle bütüncül bir şekilde tavır sergiliyoruz. Herhalde bu Covid sürecinin bize en büyük faydası bu oldu öyle değil mi? Online olarak çok daha evet. hale geldik ve online dünyaya hızlı bir dalış söz konusu. <gülüyor> evet, evet evet evet kesinlikle e, çok keyifli bizim için şöyle, mesela bir mottolu çıkış yaptık biz. Kendi üyelerimizden rica ettik birer fotoğraflarını ve bu dönemde ne önerilerde bulunacaklarını biliyorsunuz. Bunlar çok paylaşıldı. Ancak biz şimdilik evde kal mottosuyla çıktık. Bizim için şimdilik ifadesi çok kıymetliydi. Biz bakın, şimdilik evdeyiz. Yarın çıkacağız. Yani biz evde kalma eylemini çok uzun sürede yapmayacağız. Şimdilik koşulların gerektiği gibi, memleketimizin, kendimizin, çevremizin sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Şimdilik evde kaldığı bir modda arkadaşlarımız kendi beğenilerini yine diğer arkadaşlarıyla, takipçilerimizle, girişimcilerle, diğer iş insanlarıyla paylaştılar. Bu da güzel bir kamu spotıyla, güzel bir afişleme çalışmasıyla başarılı bir görsel olduğunu düşünmektedir. Çok da önemli paylaşımlar bunlar, Bilgiyi en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ve online platformlar bize bu imkanı sağlıyor. Siz de dernek olarak gördüğüm kadarıyla çok da yoğun bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyorsunuz. Bütün bunları yaparken hem dernek çatısı altındaki kadın girişimciler hem de projelerinizi yürütürken karşılaştığınız girişimci kadınlar ya da herhangi bir şirkette çalışan kadınlar için gördüğünüz nedir? Kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar, hangi engellerle karşılaşıyorlar, bir nasıl an... aşabilirler? Çok affedersiniz Tülay Hanım. Gördüğünüzden sonrası cümlede bir donma e, yaşadım. Anlayamadım sizi. Tekrar rica edebilir miyim İk, ikinci cümleyi? Tabii. Tabii. Ee... Dernek olarak pek çok çalışma yürütüyorsunuz ve hem üyeleriniz hem de yürüttüğünüz çalışmalar esnasında pek çok kadınla yüze geliyorsunuz. Sizin gördüğünüz evet. nedir? Kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar, hangi engellerle karşılaşıyorlar ve bunları nasıl aşabilirler? Evet. Ee, şimdi öncelikle bir konuda da küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Startup yarışmasına bir eklenti olarak. Bu çalışmaları yaparken bölgenin disiplinlerini yanımıza almak gibi bir gayretimiz oldu. Ve bölgedeki çok kıymetli dinamikler bizimle beraber hareket etti. Bir şeye inançla sarıldığınızda sizinle birlikte bu dinamiği devam ettirecekler oluyor. Onun memnuniyetini de dile getirerekten sözüme devam edeceğim. Çünkü bu startup yarışmasında verilecek ödülün yanı sıra Bizim çözüm ortaklarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi'ydi, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ydi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ydı ve Mersin Üniversitesi Girişimci Merkezi'ydi. Bunlar aslında kadın çalışmalarında ve buna benzer çalışmalarda, gönüllük çalışmalarında bireysel değil, daha komin. Konunun ilgilisiyle ve sahaya yayılmasını sağlayacak kişilerle hareket etmek gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Evet kadınlar kadın arkadaşlarımızın iş dünyasının dışında yaptıkları saha çalışmalarında mutlaka yanlarına konuyla ilgili olabilecek sahada daha etkin kılacakları dostlarıyla hareket etmelerinin altına çizerek bireysel devamına edeyim. E, konunun bireysel kısmında. E, kadın arkadaşlarımız e, ağırlıklı olarak e, yaptıkları işin ücretlendirme konusunda sorun yaşadıklarını düşünüyor. Yani aynı işi bir başka e, kişi yaptığında, erkek birey yaptığında e, onların daha hala aile geçindirme adı altında bazı yükümlülüklerinden dolayı sanıyorum e, öyle iddia edilerek daha yüksek e, ücret problemi yaşayabiliyorlar. Ee, bunun dışında finansal kaynaklara ulaşmada kadınların sorun yaşadıklarını gördüm. Bana gelen geri bildirimleri sizinle paylaşıyorum. Ee, finansal kaynaklara ulaşmada kendilerini e, ifade etmede çok güçlü olduklarını düşünüyorum mesela aslında. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama kendilerini aile bireylerinden başlayarak ifade etmeleri gerektiğini Özellikle söylüyorum, yönetici birey olmak, yani yönetici olmak ve lider olmak istiyor ise kendini ifade edebileceği alanlarda kararlılığını göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ama ben üreten, sevgi diliyle konuşan, çalışkan, kendini iyi ifade edebilen, Şanslı bir şehirdeyim yani şans şöyle kadınların olduğu bir şehirdeyim bu nedenle çok şanslı dediğim çok kıymetli çok başarılı kadın arkadaşlarımız var olabildiğince kendilerini iş dünyasında kendilerini iyi ifade ettiklerini düşünüyorum bunun dışında ekleyebileceğim kadınların durumları derken bence çok hızlı ilerliyorlar çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum. Daha da başarıyı yukarılara taşıyacak ben inanıyorum. Ben çok mutluyum. Neden? Ee, kendi sivil toplum örgütümde e, kendi başarılarıyla belli noktalara gelmiş örnek kadınlarımız var. Sayılarının artması konusunda sadece kararlı olmalıyız. Yani atanan ve seçilen kadın sayısının daha yüksek olması gerekliliğini düşünüyorum. Mutlaka temsil gücümüzün Oralarda nitelikli iş kadını ya da nitelikli kadın bilgi ve birikim donanımıyla etkin bir şekilde temsil edilmesini istiyorum daha yüksek oranlarda. Şu anda e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi, kuruculu üyelerimizdendir kendisi. E, yine bölgede hatta Türkiye'de ilk OSB kuran e, yönetim kurulu başkanı e, kadın, Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi. Milletvekili adaylarımız oldu, aday adaylarımız oldu. Bazı oda temsilcileri, e, ticaret senaryosundaki temsilciler yine kendi üyelerimizden. E, bu bağlamda bunların sayısının arttığı takdirde kadının hem iş dünyasında hem sosyal hayatta çok daha etkin rol alacağına ben kesinlikle inanıyorum. E, bu bağlamda da birlikte çalışmaya, kadının sesli olmaya, ...sizin gibi çok kıymetli e, gazeteciler aracılığıyla bunun da duyurulabilme ihtimalinin artmasından da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetinize. Sağ olun. E, tabii baktığımızda pek çok sorun var. E, ve evet. kadının uğradığı bu e, eşitsizliğin tamam. temelinde de kadın erkeğin eşit görülmemesi var. Toplum olarak bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Acaba bu zihniyet dönüşümü nasıl gerçekleşebilir? Ne yapılmalı? Erkeklere bir mesajınız var mı? Kadınlara bir mesajınız var mı? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birkaç maddeyle de olsa neler yapılmalı? Neler olmalı? Evet, şimdi ben yıllardır iş dünyasındayım. Yani çok eskiden... Lise dönemimde dahi hem e, okurdum, hem de babamın yanında çalışırdım. Sahadan geldim. Cinsiyetsiz e, iş yürütmeye o kadar alışkınım ki. Yani insanlarla, e, beyinleriyle işi yaptıklarını bildiğim için, bazı tabii fiziksel işler bir kenara koyduğumuzda, çok cinsiyetsiz bakıyorum. Bence bunun altında yatan tek e, uzun zamandır pompalanan sorun, Bence bilgi eksikliği, birikimi eksikliği, e, toplumsal cinsiyet eşitliği ve birlikteliğini çocuk yaştan e, ailelere de dahil olmak üzere e, müfredata ekleni, eklenerek bununla ilgili ders verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben vatandaşlık dersi verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. E, çocuklar kreşlerde başlamışken okul öncesi eğitimlere buradan başlamalı. Buradan ifade edilmeli. Dediğim gibi ben e, çok şanslıydım. Bizim ailemizde öyle kadın şunu yapar, erkek bunu yapar gibi öyle bir ailede büyümedim. Kendi haklarım için de ama mücadele ettim. Onu da kabul ediyorum. İnsanlar her zaman bildikleri tavırda konformist hayatları tercih eder. Benim ailem de elbette ki belki de bir, bir takım şeylerde çok daha e, müs müsaadeli onları daha çok... E, ne diyebilirim? Daha uyum gösterecek tavırlar sergilemiş, sergilemeni istemiş olabilirler. Ama ben kendi mücadelemi kendim verdim. Bir şeyin hakkı olduğunu yıllar geçtiğinde şuna bakıyordum. Nasıl olur? Yani erkek kadın meslek ayrımı, cinsiyet ayrımı. Hani nasıl bir şey? Çünkü dediğim gibi çok erken yaşta iş dünyasına girdim. Belki bunun da etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ee, genç arkadaşlarımıza, genç kadın arkadaşlarımıza üniversiteyi bitirmeyi beklemeden e, ne kadar çok erken iş hayatına atılabilirlerse o kadar da hızlı yol alacaklarına da inanıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Eğitim diyorum, sevgi dili diyorum. Eğitimin e, aileden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ardından okul öncesi eğitimler diyorum. Bu şekilde Sanıyorum bu bilinç oluşturularak çok daha mutlu bireyler, çok daha fikren, e, ruhen, aydınlık bireylerin e, gelişeceğine e, ve toplumsal cinsiyet ya da buna benzer sorunların minimalize edileceğine inanmaktayım. Ben sizden bir erkeklere özel mesaj bekliyorum. Ha bir de erkeklere özel mesaj. E, erkeklere özel mesaj... E, ...birlikte yol aldığımız takdirde daha mutlu bireyler olacaklarını söyleyebilirim. Ben de ona bir ilave yapayım. Toplumsal cinsiyet Buyurun. eşitliği konusunda bu yayınları yapmamızın bir sebebi de... ...bu alanda eşitsizliğin olduğu yönünde bir farkındalık yaratmak. Çünkü toplumun büyük kesimi kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik olduğunu farkında değil. Ben 40 yaşımdan sonra uyandım, hep böyle söylüyorum. Mor Çatı'yla tanıştım, Mor Çatı'nın gönüllüsü oldum ve bir eğitim atölyesine katıldım ve uyandım. O zamana kadar kendimi feminist olarak tanımlardım. Kadın ve erkeğin eşitsiz olduğunu, eşit olmayan haklar ya da bir dünyada yaşadığını düşünürdüm ama o kadar. Bu eşitsizliğin ne boyutta olduğunun asla farkında değildim ve 40 yaşımda uyandım diyorum. İnsanların, özellikle de erkeklerin bu eşitsizliğin farkına varabilmesi için neye ihtiyaç var, ne yapmaları gerekiyor sizce? E, erkeklerin farkına varması için mi? Evet. Erkekler, erkeklerin e, bence, e, ben erkeklerin biraz farkında olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama onun adının eşitlik eşitsizlik olduğu gibi bir kaygı olduğu e, inancıyla tavır sergilemiyorlar. İnsanların yapısında vardır. Her zaman birilerini yönetmek, bir güç e, gösterisi sunmak. Ne bileyim, Ben benim bazı notlarım vardı hatta. Yani e, güç ve kontrol kazanmayı istiyorlar. Güç ve kontrol kazanmayı istedikleri için bunların da kendi ...doğal seleksiyonlarında, hayatlarında bir parçaymış gibi. Çünkü aileden geldiği için bu bilgiler zihinlere... ...çok geçmişten, hatta belki ana rahmine düştüğünde... ...anne ve babadan aldığı DNA ve RNA bilgileriyle bile... ...bu bilgiyle e, büyüyorlar. İşte biz ancak sağlıklı eğitimle aileleri eğitir. Çocuk e, okul öncesinde onlara verilecek eğitimlerle sağlıklı bireyler olarak ilerlemelerini toplumsal cinsiyet birlikteliğinin vereceği huzuru mutlu ailelerin oluşmasını sağlıklı ailelerin oluşmasıyla kendilerinin de mutlu bireyler olarak toplumda yer alacaklarını bu da her şeye yansıyacaktır. Başarı böyle gelecektir. Başarının tanımını böyle koşullamak, böyle şekillendirmek gerekiyor. Evet. Ve bunun dışında onları söyleyebileceğim bir şey yok ama bunun farkında olan çok kıymetli dostlarımız da var. Onlarla da birlikte hareket ediyoruz. Sonuç itibariyle mutlu, kaliteli, sağlıklı, ekonomik düzen e, ve sosyal hayat istiyorlarsa erkekler kadınlarla birlikte çalışmayı, e, kaliteli bir şekilde çalışmayı e, öğrenmeleri gerekiyor diyebilirim o halde. Bilmeyen bilinçler için söylüyorum. Çok güzeldi hakikaten bu söylediğinizi slogan olarak yaymalı herkese anlatmalı çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum ben girişimci de çok teşekkür girişimci iş kadınları Zerneği yönetim kurulu başkanı Ayferi Turgut bizimle birlikteydi çok nice.